Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Discord'a yeni gelecek olan yapay zeka özellikleri. Hop bir dakika burada araya gidiyorum kankan buraya atlamadığınız var. sen çok sevinirim Sizler için Türkiye'nin en ucuz ve en hızlı ve en kaliteli arkadaşlar ee, Sosyal medya panellerinden birini kurduk arkadaşlar Discord üye, Discord boost, arkadaş Instagram takipçi hatta şuradan göstereyim ben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 Discord'a giriyorsun. geliyorsun Tamam girdim ben Burda duyurular kısmı var Duyurulara geliyorsun ve burda New Releases kısmı var Oradan bütün yeni gelmiş olan özelliklere ulaşabilirsin Bizim konumuz arkadaşlar bu iki özellik Şimdi bu özellik ne biliyor musun Yapay zeka ile sohbet sistemi Discord'un içinde bir sohbet sistemi OpenAI desteği ile bir sohbet sistemi Klay'de hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmiyor musun? Gel göstereyim. Şimdi mesela e, bu kişiyi tanımıyordum bu arada. Bir tane atıyorum bir kişiye mesaj atacaksın. Selam. Hop bak Klay abiciğim seni uyarıyor. Diyor ki işte bu kişiye mesaj atamazsın. Bu kişiyle ortak sonucuları vesaire yok ya da arkadaşlık değilsin falan. Klay bu bahsettiğimiz kişi. Bunun bot halini yapıyorlar. Ve biz buna nasıl yetişebileceğiz? Hemen gel onu da sana açıklayayım arkadaşım. Şimdi Claude Discord'un Open AI teknolojisini kullanan AI sohbet robotudur. Şimdi bu Claude'la etiketleyerek sohbet ediyoruz. Yani etiketlemeden hiçbir şekilde biz sohbet edemiyoruz. Bu Claude arkadaşımızla bu Claude nasıl etkileşebilir? Sunucu ayarlarına geleceksiniz. Mesela hemen ben ee, size göstereyim. Chrome mekan sunucusuna geleceksiniz. Mesela örnek gösteriyorum. Entegrasyonlar kısmına geleceksiniz burada olacak zaten. Claude etkinleştireceksiniz. Tabii e, bu şu anda beta özellikte olduğu için bazı sunucularda mevcut arkadaşlar. Hemen mesela bir tane örnek göstereyim mesela Chrome özel kanalına geldim bir tane. Hemen mesela Claude e, What are you dediğim zaman buradan e, Claude bana cevap verecek nasıl etkileşimi gerilir mesajınızın bir yerine et Clyde diyor yani ha What are you et Clyde şeklinde de olabilir yani illa Clyde et What are you falan filan şeklinde olmak zorunda değil açılır modda devamı için ha bak bu da şöyle bir şey slash diyorsun mesela Giveaway ee, bottan örnek vereyim burada sana çıkacak işte böyle seçenekler çıkacak ya da slash M dediğim zaman böyle seçenekler çıkacak sana Böyle seçeneklere geleceksin burada devam olacak Ona basacaksın. Aşağıda açıklandığı gibi size uygun olan Clyde sohbet edebilirsiniz İptaları seçerseniz mesajınız Clyde'a gönderilmeyecektir diyor Devam seçmedikçe Clyde ile sohbet edemeyeceksiniz da şöyle bir özellik İptal seçeneği olacak evet hayır gibi bir iptal seçeneği olacak arkadaşlar Clyde ile sohbet kısmına geldiğimiz zaman burayı anlattım zaten hemen şurada örnekle e, gösterebilirim size Resmi kopyaladayım ya da şuraya attığım zaman Bir saniye Buradan göstereyim size canım. Evet gördüğünüz gibi buradan mesela Clyde Could you send a gift to yet server hyped falan filan Buradan da Clyde gördüğünüz gibi bir gift göndermiş Güzel ee, pizza ve kedi. Burada gördüğünüz gibi mesela hep başını etiketlemiş ama herhangi bir yerine de etiketleyebilirsiniz. Burada da mesela yanda da sohbet ettiğiniz şey gözüküyor. İsterseniz buraya mesaj yazabiliyorsunuz ve da buraya yazabiliyorsunuz. Mesela burada bir alt başlık oluşturmuş bak. Buradan ıı, direkt yazabiliyorsunuz diye Clyde'la sohbet edebiliyorsunuz burada. Onun dışında tekrardan geliyorum Metin kalanlarında add Clyde olarak bahsedilen mesajları veya konuşmanın akışını Sürdürmek için kullanıcıların Clyde'a yanıt verdiği mesajı okuyabilir Veya yanıtlayabilir Mesela sen etiketlemeden bir Mesajı yanıt verdin onu okuyabiliyor Kankam Clyde o kadar basit Dediğim gibi bu e, Alt başlık özelliğini göstermiş Burada benim dediğim özellik Onun dışında Clyde ile ilgili sorunları Bildirme report mesaj kısmından ee, bildiriyorsun. Şimdi gelelim bir diğer özelliğimize. Bu ne biliyor musun kanka? Sen mesela atıyorum girdim bir e, sunucuya Ben şunu kapattım. Girdim bir sunucuya Mesela Discord e, developers sunucusuna giriyorum ben. Discord developers'a giriyorum. Buradan sen konuşulan konuyu anlamadın ya. Burada bir tane buton olacak. Burada arama sekmesinin yanında bir tane buton olacak. O butonu bastığın zaman sana bir pencere şeklinde bu konuşulan konunun özetini diyor. Konuyu sana açıklıyor diyebilirim. Mesela atıyorum biz hayvanlar hakkında sohbet ediyoruz. Bu e, butonu bastığın zaman sana hayvanlar olarak bir e, buton çıkarıyor. Konuşma özetleri olarak geçiyor bu da. Yine aynı şekilde eğer kullanarak e, yapay zeka yani. Eğer kullanarak mesela hemen bir Örneğin de şuradan göstereyim bak keyboard shopping He. keyboard shopping bak mesela going to check out last switch falan filan keyboard shopping konu buymuş bizim Tamam nasıl etkinleştiriliyor? diyor bu daha gelmedi ama yakında gelecek vetada şu an yakında gelecek bazı kullanıcılara geldi bildiğim kadarıyla bunu nasıl etkinleştireceğiz biliyor musun arkadaşım? Kurumun mekan sunucusuna geleceğiz yine. Bu sefer sunucu ayarlarından, overview kısmından yine aynı şekilde bu e, sunucu şeyimizin üstünde şurada bir kısım olacak ve buradan etkileştirebileceğiz. Mobil kısmında da yine e, mobil uygulamada mevcut değil yani. Yakında mevcut olacak, mobil uygulamaya geldiği zaman burada da mevcut olacak. Konu, e, konu genel çubuğu. Yine aynı şekilde bak şurada, şu tuşa bastığın zaman sana bütün konuları söylüyor. iOS alfabob mesela. iPhone'da oluşmuş bir hata. Burada gösteriyor. Ya da sana şurada şu şekilde gösterebiliyor. Artık nasıl istersen. Sıkça sorulan sorular bölümüne geldiğimiz zaman bu kadar. Mesela konu hapıya da metin kanalındayken o anda görüntülenen... Konuyu görseniz hap göreceksiniz mesela. Bu e, iPhone 14'lerde yeni gelen e, Dynamic adı özelliği var işte hap çentik. Onun e, kopyası gibi bir şey aslında. Onun açılır sekmesini kopyalamışlar, beğenmişler ona. Burada gördüğünüz gibi tatil planları vesaire vesaire. Bir sürü konuyu buradan veya şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Neyse bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı, açıklama kısmından senin paneline gelmeyi unutmayın, kayıt olmayı unutmayın. Ve yeni Discord sonucuma da gelirseniz memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.